Alerjik ürüneti temelde ikiye ayırıyoruz, yıl boyu devam eden alerjiler bir de mevsimsel olan alerjiler. Mevsimsel olan alerjilerde problemin kaynağı polenlerdir. Bu alerji tipinde polenlerin niteliğine göre ilkbaharda ve sonbaharda artış görü, görülür. Hatta yaz aylarında da etkin olan bazı polenler var dolayısıyla bu dönemi de kapsayabilir. Diğer önemli kaynağı alerjik rinitlerde ev tozudur. O tabi yıl boyu devam eden bir etken olduğu için yıl boyu devam eden alerjik rinitin önemli kaynağıdır. Küf mantarları ve hayvan tüyleri de yine alerjik rinit, saman nezlesi veya aynı hastalığın diğer ismi etkenlerdir ve hastalığı meydana çıkarabilen problem kaynaklardır.